Defter beyan sistemi mükellef bilgileri bölümüne yeni eklemeler yaptı. Defter beyan sisteminde mükellef bilgileri başlığı altında yer alan mükellef kartı bölümüne eklenen yeni menüler sırasıyla 1. Post satış bilgileri 2. Başvuru bilgileri 3. Aracılık ve sorumluluk sözleşme bilgileri 4. KDV bilgileri 5. Eğitim ve sağlık harcamaları bilgi girişi 6. İşyeri bilgi girişi, 7. İşyeri sahiplik bilgi girişi, 8. Kazancın tespit yöntemi ve brüt kazanç dağılım tablosu bilgi girişi. Gelin isterseniz yeni eklenen bu menüleri birlikte bakalım. Sizde öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin eklenen yeni menüleri hep birlikte inceleyelim. Sizde bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek, yorum yaparak, abone olarak destek olabilirsiniz. Arkadaşlar defter beyan sistemine giriş yaptıktan sonra mükellef bilgileri kısmından mükellef kartına girdiğimizde yeni güncellemelerin geldiğini görmekteyiz arkadaşlar. Ee, bu güncellemeler arkadaşlar e, POS bilgisini buradan otomatikman görebiliyoruz. Başvuru bilgilerini, KDV bilgilerini arkadaşlar mesela e, Ocak ayında yüzde kaçlık %18'lik satışımız ne kadar olduğunu, %8'lik satışımızın ne kadar olduğunu, %1'lik satışımızın ne kadar olduğunu bu yeni açılan pencerede görebiliyoruz iş yeri bilgilerini. Arkadaşlar burada asıl anlatmak istediğim bizim asıl işimize yarayacak kısım şu. Beyannameler kısmında beyanname verirken Yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken 2019 yılı için bizden bazı bilgiler istiyor. Defter işlemlerine geçip 2019 yılına dönüş yapıyorum. Ee, Beyannameler, yıllık gelir vergisi beyannamesine girdiğimde e, en alt kısımda ekler kısmı var. Bu ekler kısmına girdiğimizde İş yeri bilgileri diye bir kısım var arkadaşlar. Bu iş yeri bilgileri kısmında sabit iş yerinde faaliyet yürütmekteyim ya da ticari ile yürütmekteyim ya da sabit iş yeri olmayan e, bir şekilde faaliyet yürütmekteyim diye seçenekler var arkadaşlar. Onun altında da işte sabit iş yerinde ise mülk sizin mi yoksa kiracı mısınız? İşte kiracıysanız burada kiracının... TC kimlik numarası, mülk sahibinin vergi numarası, adı, soyadı gibi bilgiler soruyor. işte. 2019 yılında ne kadar kira ödedi, e, kira tutarı ne kadardı, işte kiranın başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi bizden bilgiler soruyor arkadaşlar. Ve biz bu bilgileri doldurmazsak e, bizim beyannamemizi onaylamıyor arkadaşlar. E, lütfen iş yeri bilgileri kısmını doldurun diye bir bilgi mesajı veriyor arkadaşlar. Ee, tekrar mükellef bilgileri kısmında mükellef kartına girdiğimizde arkadaşlar e, ben denemelik e, iş yeri sahiplik bilgisini doldurdum. E, tekrardan beyannameye girdiğimde arkadaşlar beyannamenin otomatik olarak dolduğunu gördüm. Yani bu bizi şu yükten kurtaracak arkadaşlar muhtasar beyannamesini açıp e, ben A firmasına ne kadar kira bildirmişim işte e, mülk sahibinin adı ne tc'si ne adresi ne gibi bilgilerden bizi kurtarmış olacak arkadaşlar bir de bize en büyük avantajlarından biri şu olacak arkadaşlar post bilgileri e, bildiğiniz üzere post bilgisine biz e, internet vergi dairesi üzerinden bakıyorduk bağlanıp e, şifre girme derdimiz işte bağlandım işte ay seçtim derdimiz yok arkadaşlar buradan post bilgisine girdiğimizde ee, hangi ayın post bilgisini görmek istiyorsak arkadaşlar o aydan bize post bilgisini gösteriyor. Ee, tekrar mükelle kartı bilgisine girdiğimde arkadaşlar e, bu e, genel bilgiler kısmının ve beyanname düzenleyen kısmının 15.03.2020 tarihine kadar yapılması gerektiği hakkında bize bir uyarı mesajı veriyor arkadaşlar. Şu konuda tam emin değilim. Belki bu müç bir sebepten dolayı bu bilgi girişleri uzamış olabilir. Eğer girişini yapmadıysanız da arkadaşlar bu ee, mükellef kartı altında bulunan e, mükellef bilgileri altında bulunan mükellef kartındaki bilgileri doldurmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü yıllık beyanlarımı verirken tekrar tekrar e, iş yeri bilgileri işte kira mı kira değil mi ya şimdi şöyle arkadaşlar eğer iş yeri mülk sahibi ise ve biz bunu biliyorsak mülk sahibi diyoruz basit bir şekilde geçebiliyoruz ama iş yerimiz kira ise ya mükellefimizin iş yeri kira ise Tek tek e, işte TC kimlik numarasını, adını, soyadını, kira başlangıç tarihini, ne kadar kira ödediğimizi e, hepsini girmemiz gerekiyor. Bu da bizim için büyük bir vakit ve zaman kaybı. E, bir kereye mahsus, e, biz buna bir emek verir, biz burayı doldurursak arkadaşlar, tekrardan e, bizim işlerimiz kolaylaşacak, bizim yükümüz azalmış olacak bunları sizinle paylaşmak istedim size göstermek istedim arkadaşlar ee, tekrardan şöyle bir menü daha var arkadaşlar iş yeri bilgileri arkadaşlar dün bir açıklama yaptılar bu muhtasar SGK birleşmesini 3 ay daha ertelediklerini söylediler ee, bu 3 ayın sonunda tekrar uzarsa 6 ayın sonunda arkadaşlar bilemiyorum ama bu sonuçta bizim başımıza gelecek biz bu muhtasar sigorta birleşmesine müdahil olacağız arkadaşlar. O yüzden bu iş yeri bilgileri kısmında arkadaşlar ekle dediğimizde bize e, arkadaşlar bir takım sorular soruyor. İş yeri türü, iş yeri şube kodu, SGK ünite numaralarını, iş yeri sıra numarasını, iş yeri alt işveren numarasını, il ilçe, işte adres numarasını, iş yerinin adını, naca kodu gibi, işte ticaret sicil müdürlüğü, bu tür bilgileri bizden soruyor arkadaşlar. Bu tür bilgileri de biz bir kereye mahsus girersek beyan nameler kısmından Muhtasar SKK beyan namesine girdiğimizde bizden bu bilgileri tekrardan istemeyecek. Arkadaşlar izlediğiniz videoda gizlilik açısından ekranı blur, blur efekt yapmak zorunda kaldım. Ee, sizden bu konuda özür diliyorum ee, Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmeseniz sevinirim Yeni güncellemeler, yeni gelişmeler geldiğinde tekrar bir video hazırlamayı düşünüyorum ee, Esen kalın, hoşça kalın.